Valla bir Manisa programı yapalım dedik. Bizim, benim şahsi görüşüm bu. Hani kanalımın görüşü değil tabii ki. Hani herkesin görüşü farklıdır. Benim için şehir takımları her zaman daha üst plastadır. Benim için Manisa'nın takımı da Manisa Spor'dur. Ben çok, öncelikle bunu söyleyeyim. Çok teşekkür ederiz bu düşünceleriniz için. Ee, tabii ki bizim için de öyle. Çünkü 1965'te kurulan bir takım insanların sevgisini e, bunları gönülden e, gönlünden çıkartamazsınız. E, biz de Manisa Spor olarak görüyoruz. Ne kadar... yani hocam e, şunu bilmenizi so istedim. Hah, şunu bilmenizi istediğim için e, bunları anlatacağım. Ben de bir Eskişehirsporluyum. Bizde de gidişat bir Manisa modeli olduğu için benim için bu yayın çok kı kıymetli. Evet yani çok. E, şu an bu programda e, orijinal spor kulüplerinin yok olmamasını isteyen, onları temsil eden iki kişi görüyorsunuz. Bir tarafta Eskişehir bir tarafta Manisa öyle anlatalım. Hocam Manisa spor yok olmayacak değil mi? Ön önemli soru şu an bu. Valla öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Yani yaptığımız mücadele gerçekten çok zor. Yani bizim yaşadıklarımızı e, e, bir tek biz biliriz. Bu mücadelenin içerisinde e, yer alanlar bilir. E, bu anlamda inşallah Manisasporu yaşatmak adına e, elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. E, kısıtlı imkanlara rağmen inşallah bu takımı bu senelikte tuttuğumuzda Manisaspor'un gerçekten açık olacak. Bu anlamda da büyük bir camia yaşamış olacak inşallah. Hocam valla üçüncülüktesiniz. Bir alt bal ligi. Oradan da dönüş maalesef evet. çok zor. Hani burası Profesyonel anlamda son basamak benim gözümde. Baldi gibi biraz amatör kalıyor. Yani ben, evet, ben öyle düşünüyorum. Evet, evet. Yani bu sene var olma yılı. Ya kalacaksınız evet. ya da yaşayacaksınız. Yani evet. bunun başka çaresi ee, yok. E, zaten geçen sene çok büyük sıkıntılar yaşamıştık. E, devre arasında kapanma noktasına gelmiştik Malise Spor. E, evet. Ama e, gerçekten gönül veren Malise Spor'a öncelikle başkanımız... Onun, onun ekibinde olan yöneticilerimiz, arkasından gelen e, malzemecimiz, çimcimiz, tesisleri düzenleyen arkadaşlarımız, mektarlarımız, e, Manisa yaşaması için elinden geleni yapıyor. E, şu anda bulunduğumuz konum itibariyle sezon başı, o pandemiden dolayı, e, vergi borçlarının affedilmesinden dolayı transfer yasağını açmıştık. Ama biraz geciktik tabii ki son güne kalmıştı. Yaklaşık bir 40 dosya vardı. 40 dosyayı çözmek zor oldu bizim için. Ama eninde sonunda açtık. Ee, en azından bir adım attık yaşaması için. Ee, devre arası ile ilgili de bir transfer çalışması yapmıştık tekrardan açabilir miyiz diye. Ee, nasipse bugün büyük bir ihtimal %95 bütün işleri hallettik. Yarın e, TFF'den gelecek Sevindirici haberle beraber e, uygun alanlara iyi oyuncular alarak e, ikinci yarı e, bu takımı ligde tutmak adına her şeyimizi vereceğiz. Bunun yanında Bülent Hocamız da biliyorsunuz Bülent sezon başı Ahmet Seçkin gelmiştir. Ahmet Seçkin Hocamız da faydaları oldu bize. Daha sonra onunla yollarımızı ayırdıktan sonra Bülent Ataman Hocamız gelmişti. O da tecrübeli bir hocamız. O da çok sağ olsun şu anda inanılmaz bir fedakarlık yapıyor. Aynı zamanda şu andaki futbolcularımız da bu fedakarlığı gerçekleştiriyor. Maddi o anlamda sıkıntılarımız olmasına rağmen büyük bir özveriyle çalışıyorlar. İnşallah bu sene bu takımı ligde tutarsak e, ilerleyen yıllarda daha güzel bir Manisa Spor olacak tekrardan o yükselişe geçecek diye tahmin ediyorum. Hocam e, prensip anlaşmasına vardığınız futbolcular var mı? Transfer stratejiniz nasıl olacak? Ya şimdi bizim maddi konularda biraz sıkıntımız olmasından dolayı tabii ki istediğimiz her oyuncuyu alamıyoruz. Onun için e, elimizde olan futbolcular e, işte bize e, yarayacak tecrübesinden faydalanabileceğimiz oyuncularla ilgileniyoruz. Tabi onlardan da fedakarlık yapmalarını bekliyoruz. Sağ olsun onlar da Manisa e, Spor'un geçmişini, camianın büyüklüğünü bildikleri için bize bu konuda yardımcı oluyorlar. Şu anda e, anlaştığımız e, oyuncular yok ama iki tane oyuncuyu bugün kattık gibi e, yarından itibaren... alabilir miyiz hocam? Bakın Manisa e, Spor taraftarları altta yorum yağdırıyorlar. Yani Anlıyorum ama hani böyle prensip anlaşması yapınsa da isim isimler duyulur yani. Ya şimdi, e, şimdi tabii ki yani bizim bir Uğur Aktaş vardı. Evet. Balık İstispor'dan da bizim takım arkadaşımız. Tabii böyle futbolcuları katmaya çalışıyoruz daha çok. Tecrübeli oyuncular da katacağız nasipse inşallah. Yarın itibaren daha detaylı transfer görüşmelerine gireceğiz. Çünkü bugüne kadar hep transferi açmak için uğraştık buradan e, imza veren futbolcu arkadaşlarıma da hepsine çok çok teşekkür ederim Manchester Burn'un yaşamasında onların da büyük bir katkısı olacak inşallah sezon sonunda ligde kaldığımızda e, hepsine tek tek teşekkür ederim bize zorluk çıkartmadıkları için e, inşallah güzel transferler yaparız diye tahmin ediyorum hocam bir buna e, müjdesi verdiniz o zaman taraftarlar için de. yani Öyle şu anda diyeyim? şu anda dün itibarıyla manlara katıldı nasipse e, yani sözleşme imzalarız. Hocam kulübün borcu ne kadar şu an biliyor musunuz? Ya şu anda 60 ile 70 trilyon arasında bir borç var. Çok afaki bir borç yok. Ee, bu anlamda... Valla hocam 20 milyon bulsanız sıfırlanır biliyor musunuz? Ya kesinlikle yani bizde biraz para olsa çok farklı bir konuma getirebiliriz. Yani çok aşırı bir borcu olmayan bir kulüp. Ee, yaklaşık 25 trilyon futbolcu. diğerleri yanlış hatırlamıyorsam vergi ve SSP olması gerekiyor. 25 milyon oyuncu mu hocam? Yani 25-30 trilyona yakın oyuncu var ama bu, bu dediğiniz en fazla de... milyona sıfırlanır biliyor musunuz? Kesinlikle. Yani. Ben, ben... eski spordan dolayı fazlasıyla hakimim bu işlere böyle yüzde 25 yüzde 30'a hepsi fit oluyorlar yani alacaklıların. O yüzden söylüyorum. Yani ben de öyle tahmin ediyorum çünkü çoğu arkadaşımız bu konuda da fedakarlık yapacak Hani biraz nakit olarak borcumuz olan futbolcu arkadaşlarımızı biraz nakit olarak istek. Onlar bize bu konuda yardımcı olacak ama şu anda o aşamada değiliz. Yani gerçekten... Hocam hani... siz şu an e, e, böyle sönmüş bir ateşin yani Yeniden anlatmaya inşallah... çalışıyorsunuz. Yani... Çünkü o paralar artık gitti gözüyle bakılıyor. Yani Manchester yani kapandı. Evet. Mersin gibi oldu, RGS gibi oldu falan diye düşünüyordu oyuncular. Şimdi siz oradan bir çakmak çakmıyor. Hani sönmüş küllüğü ateşlemeye çalışıyorsunuz. Ama şunu görüyorum. Yani şehirde e, gerçekten bu senelikte kalırsak bir dahaki sene... E destek anlamında büyük bir destek bulacağımıza ben eminim. Yani biz bu çakmakla bu gözü alevlendirirsek inşallah arkasından zaten Manisa halkı Manisa Sporu çok sevdiğinden dolayı bu konuda bize yardımcı olacak. Tabi bundan önce yapılan yanlış şeyler olabilir ama bu koskoca camiaya mal edilmemesi gereken bir şey. Kişiler üzerinden Manisa Sporu düşünmek bence yanlış olur. O zaman biz de bu göreve gelmememiz gerekiyordu. Yani kişilere bakarsak e, göreve gelmememiz gerekiyordu. Biz Manisa Spor Sevgisi ve camianın büyüklüğü adına görevimizi sürdürüyoruz. İnşallah bu anlamda e, biz bu Alevi yakabilirsek, sezon o sonunda ligde kalırsak inşallah Bülent hocamız, başkanımız, yönetim kurullarımız, işte taraftarımız, e, futbolculu arkadaşlarımızla bu işi başarırsak, e, gerekeni zaten Manisa halkı e, bir daha iki senede fazlasıyla yapacağını düşünüyorum. Onlar da çünkü biraz bu durumdan muzdarip hani e, Nedir Manisa Şimdi, Spor'un hocam, kapanmış daha net, olması Hocam daha net bir şey konuşalım mı? Manisa evet. FK şahıs takımı değil mi? Şu anda Manisa FK şahıs takımı e, Belediyeye tamam. ait. Manisa şahıs Spor dernek. dernek Manisa Spor evet, Dernek yani evet, Manisalıların evet. derneği Hani bizi izleyen böyle bağımsız evet. Atıyorum Bayburtluların, Sakaryalıların Samsunluların da anlayabilmesi için Bunları açıyorum evet. Şu an siz Samsun halkının takımını yaşatmaya çalışıyorsunuz. Evet, aynı. Bir de Samsun'da öyle. bir şirketin kurmuş olduğu bir kulüp var. Samsun, evet. e, pardon, Samsun diyor böyle Samsung'da şey, Samsun'da da dur benzer senaryo var ya ama onlar orijinal Samsunspor üzerinden. Evet, evet, Samsun, Manisa'da evet. bir de şirket, bir kulüp, e, Manisa Büyükşehir Belediyesporu, yakıştıramıyorsan. Evet evet, evet, evet, Aldılar evet. Manisa Futbol Kulübü yapıp e, aynı renklerle e, TFF birinci kez çıkmakta üzereler. Yani birkaç hafta sonra belki şampiyonu evet. şartlığını ilan edecekler. Evet, evet, Siz evet. orijinal Manisa Sporu yaşatmaya çalışıyorsunuz. Durumu özetledik. Hocam evet. şimdi Manisa'da e, iki kulüp arasındaki bağ nasıl? Taraftarın veya Manisa halkının kulüplere yaklaşımı nasıl? Benim en çok merak ettiğim konu da şu. Manisa Tarzanları Manisa yanında mı? Manisa FK'nın yanında mı? Ya şimdi e, Manisa yanında e, Tarzanlar her zaman Tarzanlar Manisa Sporu'nun yanındadır. E, şurada bir yanlış anlaşılmış olabilirler. Yani şimdi Manisa FK'da sonuçta bir Malisa takı, takımı Manisa, olarak geçiyor. Malisa'da bir şirketin e, takımı. Evet, Malisa'da şirketin takımı olarak şey yapıyor. Yani burada e, amaç zamanda belki e, belediye başkanımız istemiş olabilir ama hani e, ne kadar da dediğim gibi kişilere karşı burada bir şey olsa bile e, bence camia olarak e, Manisaspor'a Spor'a destek verilmesinin gere gereğini düşünüyorum. Çünkü... E, Manisa e, halkı Manisaspor'u çok seviyor e, Bu anlamda e, biraz da kopukluk var açıkçası iki kulüp arasında da bence onu görüyorum çok hani soğukluk, soğukluk var Bu da e, tamamen belki yöneticilerin yöneticilerden dolayı kaynaklı bir durum e, Manisa FK e, gerçekten yatırım olarak son 3-4 yıl Türkiye'de belki önde gelen bir takım oldu çok büyük evet. bir paralarla kurulan bir takım. Ama işte bizim de dediğimiz gibi çok afaki, yani belki duyunca şey yapamayacağınız rakamlarla biz bu kulübü yaşatmaya çalışıyoruz. Ortalama 300 bin lira, 350 bin lira civarında bir şeyle yani. Şimdi karşınızdaki Manisa FK takımı da buna nazaran verdiği primlerle ön plana çıkan bir takım. Ama benim dediğim gibi yani benim görüşüme göre 7,5 yıl ben bu takımın hem kaptanlığını hem formasını terlettim. Sonuçta belli bir isim yaptıysam Manisa Spor sayesinde yaptım. Ee, bu şehrin ileri gelenleri de bir isim yaptıysa bence Manisa Spor sayesinde yaptı. İnsanlar yani, evet. ne kadar yani, Manisa Spor... Hocam şuradan şu algı çıkmasın. Biz Manisa FK'ya karşı değiliz ama biz evet. şehir takımlarının tarafı. Yani, yani kesinlikle yani bizim ben... Bizim olayımız o. Yani sportif şu... başarılar dileriz ama şehir evet. takımları her zaman bizim yani, gönlümüzde yatıyor. Kesinlikle yani ben, ben sadece burada şunu biraz hissetmek isterdim. Yani son iki sezondur. E, Manise Spor'a da en azından şirket takımı olabilir ama e, belediyelerin e, belediyelerin Manise Spor'a hani bu kadar sahipsiz bırakılmaması gerektiğini düşünüyorum. Açık ve net söylüyorum. Yani çünkü sonuçta bu isimle çoğu insan burada belli bir noktaya geldi, belli bir mevkiye geldi. Çünkü e, biliyorsunuz camia takımları her zaman insanlara belli bir e, makam mevki verir. E, se, e, halkın sevgisini kazanırlar bu şekilde. E, bu şekilde olması beni gerçekten üzücü bir duruma sokuyor. Çünkü şu anda bizim takımda oynayan futbolcuların belki yarısına verdiğimiz sözleri, şey hepsine verdiğimiz sözleri yerine getiremedik yani. Bunu açıkça söylüyorum. Yani az önce belirttiğim gibi 400 bin liralık biz bir takımız yani. Ama bu takım gerçekten büyük bir başarı imza atarsa sezon sonu. E, bu Manisa'da çok farklı destekler bulacağında bundan da eminim. Sadece burada yani benim demek istediğim şirket takımı olabilir. Herkese saygımız var. Ama şirket takımı olurken de bugüne kadar birileri Manisa Spor Üzeri'nde e, makam ya da mevki sahibi olabilir. E, bun, bunun desteğini vermeleri gerekir diye düşünüyorum. Hocam Yükçeko da yayını takip ediyor. Selamları var onu da söyleyeyim. Sevgili futbolcu dostumuzun. Neyse hocam Manisa Spor'da şu an böyle futbolcuların maaş durumları nasıl? Yemek çıkıyor mu sağlıklı? Deplasmanlara nasıl gidiyorsunuz? Böyle e, biraz da Manisa Spor mutfağını konuşalım istiyorum. Ya Manisa Spor'da şu anda gerçekten hani tesis anlamında Eren abimiz vardı bizim. E, çim olarak belki şu anda Süper Lig ayarında bir tesisimiz var. Çimlere o bakıyor. Aynı zamanda malzemecilik yapıyor. Gönül, gönül ya yani gönülden destek veren işçilerimiz var. Bu anlamda eksiğimiz yok. Tesisimizde yemeğimiz var, suyumuz var, elektrimiz var, herhangi bir sıkıntımız yok. Tesis anlamında da sıkıntımız yok. Belki çoğu süperlik takımlarıyla yarışabiliriz tesis anlamında. Bu çok büyük, büyük bir avantaj. Bunun da sağ olsunlar oradaki emektar arkadaşlarımızın sayesinde oldu bunlarda başkanımızın da gerekli destekleriyle beraber belli bir noktaya geldi tesisimiz tesisimizde herhangi bir sıkıntımız yok ama sadece biraz maddi anlamda sıkıntımız var ya futbollar düzenli maaş alamıyor ben oradan yani e, düzenli maaşı alamıyor işte biraz gecikiyor olaylar Çünkü e, şu anda Manisa'da herkes kapandı gözüyle baktığı için. Evet, yani, yani onlara da he, soracağım birazdan. Yani kapandı gözüyle baktığı için e, onlar da biraz başarıyı bekliyor. Yani bir ikinci yarı inşallah güzel galibiyetler alırsak e, bu takımı bir şekilde e, destek veren bir takım haline getireceğiz. Çünkü Manisa halkı e, bu anlamda başarıyı gördüğünde bizi inanıyorum ben zaten. Hocam bir 7 puan kadar dezavantajınız var. E, şu an 12. sıradakide. Aranızda 7 puanlık bir fark var ve bu ligde 4 takım düşüyor. Özgür Kada'yla şu an burada önümde tablo var. E, bu 7 puanı kapatabilecek e, durumdasınız değil mi hocam? Yani Yaptığınız transferlerin ardından plan programlamanız nasıl bu konuda? Hedef puanınız nedir? Yani ikinci yarıda nasıl bir Manisa Spor'u izliyoruz hocam? Yani e, ikinci yarı şu şekilde e, diyorum. E, transferi açtığımızda e, Bülent hocamızın da istediği oyuncular doğrultusunda İnşallah e, bu puan farkını kapatıp e, Manchester sporu belli bir noktaya getirmek istiyoruz. Hocam, e, inşallah nitek alırsınız canı görünürden isterim. Benim i̇nşallah, iş, inşallah, inşallah. Ben ya, geldim yani. çok Manchester şehir maçı izledim Manchester stadında. Halen aynı stadyumda mı oynuyorsunuz? Evet, aynı stadyumda oynuyoruz. O, o tarihi stadyumda oynuyorsunuz anladım. Hocam Manisa Spor'un sponsorluk anlaşmaları nasıl gidiyor? Hani sponsorlar kulübe nasıl bakıyor? Az önce dediniz ya hani e, kapandı gözüyle bakılan bir kulüp var. Bu transfer görüşmelerine de yansıyordur. İnsanlar param kalır korkusuyla kabul etmek istemeyebilirler. Hem sponsorlarla hem transfer görüşmeleriyle nasıl bir ilişkiniz var hocam? Yani dediğim gibi bunlar hep ikili diyaloglar halinde ilerliyoruz. Ee, bu konuda da e, sponsorluk anlaşmalarımız çok... A, fakir rakamlar olmuyor. 30 bin lira, 20 bin lira, 50 bin lira. Ee, bazı esnaf arkadaşlarımızın desteğiyle 3 bin lira, 5 bin lira ile beraber ee, çok büyük desteğimiz yok açık söyleyeyim ama inşallah e, bazı e, yerlerden destek geleceğini temenni ediyoruz. E, bu anlamda futbolcularla da konuşurken tabii her şeyi açık ve net konuşuyoruz e, ama ligde kaldığı süre içerisinde bu takımın e, büyük bir ihtimalle alacağı kalmayacağını da söylüyoruz. Biraz da başarıya bağlı bizim gidişatımız. Hayal yani. hayal satmıyorsunuz hocam ben onu anladım. Kimseye hayal satmıyorsunuz. Bir hedefiniz var onu kovalıyorsunuz. Ben buradan hayal, onu anladım. Hayal hayal kesinlikle satmıyorum. Ben futbolculuk oynadığım dönemde de her, her şekilde nettim. İnsanlara karşı e, sorumluluklarım vardır. Sonuçta biz de futbolculuktan geliyoruz. E, burada sadece e, bu seneyle ilgili sadece futbolculardan istediğimiz şu. Yani bu takımı yaşatmak için onların fedakarlığına, onların mücadelesine, onların isteğine e, ihtiyacımız var. E, i̇nşallah bu bu fedakarlıkta karşılığını ligde kalma olarak alırsak bir dahaki sene zaten o futbolcular da bu sıkıntıları ya da fedakarlığı fazlasıyla e, kulübümüzden temin edebilirler yani. Hocam şimdi liginizde 3. lig 1. gruptasınız. E, şöyle bakıyorum da yarısı belediye takımı ya en az 6-7 tane belediye takımı var. Evet. Hani Manisa Spor'un belediyeyle hani isim birliği kesinlikle olması ben evet. istemem hayatta da Manisa Büyükşehir Belediyesi ile aranız nasıl? Ee, destek veriyorlar mı? Tabii ki belediye destek veriyor, her şimdi, şey çözülmez ama bütün belediyeler takımlarının deplasman masraflarını karşı diyor mesela, yaşadıst veriyor gibi. Ya şu anda destek e, alamıyoruz, sonuçta e, bilmiyorum bundan önce yaşanan olaylar da oldu yani bu e, konulara çok fazla da girmek istemiyorum. Görüştünüz mü belediye başkanıyla? Ben görüşmedim. Zamanında zaten yani. hani e, iste, e, Manişe Sporu istediğinde e, orada farklı olaylar olmuş. E, o yüzden hani e, belediye başkanımızın bir kızgınlığı var. O anlamda e, onların küstürülmüş arası... Küstürülmüş diyelim hocam. Yani küstürülmüş. Küstürülmüş, yani. Yani. küstürülmüş e, ama onun da tabii hak, haklı olduğu sebepler de olabilir. E, ben olaya bu yönde bakmıyorum. Ben Manişe Sporu olarak bakıyorum. Sonuçta eee her yönetici gelip kalıcı değil yani. E, o anlamda o gün şartlarında belki ne konuşuldu, aralarında neler oldu bunları detaylı olarak bilmediğim için kimseyi de suçlayıcı bir konuşma yapmak istemiyorum. E, ben sadece Manisaspor'un Spor'un e, bu konuda biraz daha desteklenip tekrardan o güzel günlere dönmesini istiyorum. Manisa FK'mız da açıksın fark etmez ama sonuçta iki takım yani Manisasporumuz da bu konuda destek görüp üstlüklerde olursa e, sonuçta iki takım da birbirini destekleyerek giderse, yoluna devam ederse, e, bu daha düzenli, daha güzel, şehir için daha bir atmosferi güzel bir durum olur. E, bu da bizim için e, güzel olur yani. Sonuçta orada da bir mücadele var. Bizim de burada yaptığımız bir mücadele var. E, kimsenin kötü olmasını da istemem ben. Çünkü sonuçta orada da futbolcular parasını kazanıyor. İşte arkadaşlarımız var ev geçinen değer var. Bu tarafta Manisa Spor olarak da var. Sadece bizim benim şu anlamda istediğim sadece biraz destek olunması. Ee, sonuçta iki takıma da bu şehir yeter yani. Ama Manisa Sporu'nda tekrardan o güzel günleri görmesi adına ben e, tüm Manisa halkından Manisa'yı yöneten insanlar adı, insanların adına e, ben destek beklerim yani. Bek, destek bek, olmalarını bekliyorum yani. Hocam şimdi Manisa Spor'un Türk futboluna kazandırdığı, yani Manisa çok önemli bir bitkindi. Ya yani çok evet. eskiden de diyeyim de 7-8 sene öncesi yani evet, o kadar evet, da eski evet. değil. Bir Arda Turan geliyor mu? bir Selçuk İnan geliyor, Burak Yılmaz geliyor. Böyle eski oyuncularla bir iletişiminiz oldu mu? Onlar ben kesinlikle Manisa Spor'a sıcak baktığını düşünüyorum. Yani gelip transfer olmuşsun demiyorlar ama hani bir maddi anlamda bir destek çıkabilirler sanki geliyor bana bir görüşmeniz oldu bu tarz işlerden. Şimdi ben ba eee bazen yüz yüze konuşuruz. Ediyoruz ama hani bu konularda ben hani e, insanları böyle şey yapabilecek bir potansiyelim yok. O tarzım yok. E, onların içlerinden gelirse destek olmak tabii ki bunu başkanımıza iletir ya da otomatikmen hani ödenecek bir durum varsa e, IBAN numaraları verip onlar ödeyebilir. Ama e, ben herhangi bir isteğim olmaz. Çünkü e, öyle bir tarzım yok. Ben sadece dile getiririm. Destek anlamında olabiliyorlarsa olabilirler. Olamıyorlarsa da onların kendi bir ineceği iş yani. Hocam her Çünkü... şey para değildir. Bazen bir telefon bile ya, e, ciddi paraların çözemeyeceği işleri çözer. Ya şimdi mevcutta. şimdi hani biz buraya geçen sene devre arasında ben farklı yerlerden de gidip başlayabilirdim. Ama biz burada bir gönül savaşı veriyoruz. Herhangi bir ücret almıyorum ben Malise Spor'dan. E, bu, bu takımı yaşatma adına eee Çalışıyorum. Sonuçta yedi buçuk yıl emek vermiş bana Manisaspor. Ben de ona bu şekilde cevap cevabı olarak bu şekilde mücadelemi sürdürüyorum. Tabii insanlar bu şekilde bize yaklaşırsa, Manisaspor adına şey yaparsa, desteğini verirse, o anlamda gereken şeyleri konuşurlar başkanımla. Hocam bu saydığımız takımın ismi de Vestel Manisas. Yani <gülüyor> Evet de sormam gerekiyor. Hani Vestel. Zillaje Manisaspor'un isminde önünde ismini şey yaptı. Hatta Manisaspor'un ismini çoğu insana Vestel Spor olarak evet, sorulur. Evet, yani evet, evet, bugün Çaykur Rizespor nasıl Çaykur Rizesporsa Vestel de Manisaspor'un önünde öyle bir marka isimdi yani. Vestelle evet. sanki birçok sorun çözülebilir ama Vestelle de bir iletişim kurulması gerekiyor gitme geliyor ya, ben e, algıladım. Ya sağ olsun eski başkanımız vardı bizim Haluk Çubukçu. Sezon başında e, Elinden gelen yardımı yaptı. Tehisi anlamında, televizyon anlamında bize çok yardımcı oldu. Ona da buradan teşekkür etmek istiyorum. E tabi bu biraz da gidişata bağlı. Onlar, onlar da biraz başarıyı görmek ister. Biz inşallah bu başarıyı gerçekleştirirsek, Halil Baş, Başkanımız da bu konuda bize desteklerini her zaman verdiği gibi daha yükselerek vereceğini tahmin ediyorum. İnşallah... Valla benim benim buradan Vestel'e bir çağrım olacak hocam. Hani biraz haddimi evet. aşacağım belki ama kimse kusura bakmasın. Gerekirse bu videoyu da yayınlarım. O kadar takipçimiz var. Sağ olun. Şimdi bence Vestel'in Manisa sponsor olmaması gerekiyor. Bu benim şahsi görüşüm. Evet. Vestel'in Manisa Spor'la yapması gerekiyor. Yani evet. Vestel'in Manisa Spor'u alıp e, borçları sıfırlayarak aşe yapması gerekiyor. Çünkü Vestel çok büyük bir marka. Kesinlikle. Yani hepimizin bildiği gibi. Manisa Bağdaşlı var ya bir geçmişi var. 2 Manisaspor'un eee Vestel e ihtiyacı var. Vestel'in de hani bence çok büyük bir marka. Bence Vestel'in e, bir yıllık reklam bütçesinden çok daha az bir paradan bahsediyoruz şu an burada. Evet. Borcun sıfırlanması Evet evet. evet. bakamında. Bence hani imkansız değil. Hani bilmiyorum e, ekonomik olarak nasıl düşünürler ne, ne yapılır. Ama Manisa şey Vestel Vestel'in kesinlikle Manisaspor'a Aşe yapıp e, işbirliği yapması gerekiyor. Buna sponsorluk denemez. ya şimdi, Ama West, Manisa Spor'un Vestel'den daha büyük marka olduğunu da söyleyeyim bu arada. Ya işte dediğim gibi Manisa Spor sonuçta Türkiye'de bir marka. Evet. E, herkes bu markanın alt, şemsesi altında belli bir noktalara gelmiştir. Bunu sponsorlar olarak da düşünebiliriz. E, bu anlamda şimdi Haluk Çubukçu Başkanımızla görüşürüz. Bu konuda bize yardımcı olur mu? O, o da tabii üstlerine söyleyecek bunu. Ee, bu şekilde bize nasıl bir geri dönüşü olur, onun şey yapmak istiyoruz. Yani sizin dediğiniz gibi, ben de o tarzda düşünen bir adamım. Ee, i̇nşallah öyle bir teklif değil. İnşallah hocam, Teklif değil bu. Bunun adı teklif değil. Biz bize burada konuşuyoruz. Şimdi. Vestel'e gelince sponsor olun denildiği zaman adamlar kabul etmiyorlar. Çünkü üçüncülükte son sırada takımlar. Ama evet. bir projeyle gidilirse Vestel veya başka bir maddeye sağlam bir projeyle gidilirse artık herkes ticaret yapmak istiyor. Şimdi Vestel'in Manisaspor'a Spor'a vereceği destekleri vergiden düştüğünü hepimiz biliyoruz. Kimse kimseyi kandırmasın. Kesinlikle kesinlikle. Yani bu tarz sağlam, sağlıklı, ileriye dönük projeler yapıldığı takdirde ben bir şeyler çıkabileceğini düşünüyorum. Manisa bunu fazlasıyla hak ediyor. Bunlar benim şahsi görüşüm. Yani ya, benim gibi düşünmeyenlere ya saygı duyarım. Siz, sizin sizin düşündüğünüz de çok doğru bir proje olabilir. Ben şuradan şunu da söylemek istiyorum. Manisa sanayi şehri. Ama sanayi sanayi sanayi olarak burada sonuçta bir iş yapıyor sonuçta herkes burada. Bu anlamda sanayiden hiçbir destek göremiyoruz. Bunu da açık mende söylemek istiyorum. Ee, bu sanayiden de bize destek gelirse tekrardan o Manişe, spor eski günlerine döner. Vestelli olan e, durumda da sizin projeniz de güzel bir proje. E, i̇nşallah onlar bu teklifi e, değerlendirir. Ya da başkanımız Hocam, da konuşur. Nasıl olacak? Için bir yol çizilir inşallah. Manisa'nın böyle e, kuvvetli ilçeleri de var. Hem sanayi anlamında hem nüfus anlamında. İşte evet. Soma var, e, Salihli var. Yani e, bir sürü şey var, ilçe var. İlçelerin Mayıs'a spora bakış açısı nasıl? Onlardan bir destek geliyor mu? İlçe belediyeleri, belediyeleriyle aranız nasıl? Hmm, ya şu anda bir tek e, destek vererse ben Ünlü Belediye Başkanımız <gülüyor> biraz destek verdi. <gülüyor> Ona da buradan teşekkür etmek istiyoruz. E, diğer belediyeler herhangi bir destekte de şu anda bulunmuyor. E, bazı tabii merkez ilçelerde sağolsun sağ olsun yanımızda oluyor, e, yardımımızı koşuyor. Bu anlamda bu sponsorluk şeylerini başkanımız daha detaylı bilir. ben sportif anlamda kalan tarafım. Tabii destek konusunda olunca da insanlardan hani Manisa Spor destek olmasını isteyen de bir kişiyim yani. Vallahi hocam dışarıdan bakan birisi olarak söylüyorum. Sanki destekler sadece Manisa FK'ya gidiyormuş gibi duruyor. Akisar bile bugün kötü durumda Evet yani, evet evet. Yani Akisar Spor bile yani Türkiye Kupası'nı yeni dönemde almış bir takımdan bahsediyoruz. Onlar bir de sıkıntılarla uğraşıyorlar. Transfer tahtasına açmak için GKS'a teknik teknolojik teklif ediyorlar falan. Böyle bir sürü iş. Orada da işler karışık. Allah yardımcınız olsun hocam. Yani Vallahi... sizin dediğiniz gibi sponsorlar Hı. şu anda gerçekten bize ufak tefek buradan sponsorlu arkadaşlarımıza teşekkürlerimizi de ama gerçekten Manisa'da bunun sıkıntısı çok büyük yaşıyoruz. Yani destek anlamında herhangi bir destek bulmuyoruz. Bulduğumuz destekler genellikle esnaftan oluyor, marketten oluyor. O arkadaşlara da çünkü çok teşekkür ederim. Yani kötü, ne derler? Dost kötü günde mi belli olur derler. Bu anlamda Manisa Spor gerçekten kötü günler geçiriyor. <gülüyor> Bu anlamda yapılan bir liranın bile bizim gözümüzde çok büyük bir değeri var. Bu anlamda buradan onlara çok teşekkür ederim. Çünkü kötü günde herkes yardımcı olmayabilir. Yardımcı olan kişilere... Ee, inşallah buradan e, sezon sonunda e, ligde kalarak cevap veririz. E, o arkadaşlara da buradan çok teşekkür ederim. Verdikleri ufak tefek destekler olsa bile yani. Evet hocam. Yani dediğim gibi Sanayi Zermalisa e, Spor'a destek versin diyoruz. Ama hani onları da anlıyoruz. Pandemi var, ekonomik olarak sıkıntı var. Her ne kadar ihracat rekorları kırıyorsa olsak da hani resmi rakamlara göre ihracat rekorları kırıyoruz. Evet. İşler yolunda orada da gitmiyor ama Manisa Spor'un yaşaması için ya belki şey de ya olabilir. Manisa'lı çok... iş insanlarından kurulu bir e, komite Manisa Spor'a yardım ederse uzun vadeli işbirliği onlarla da yapılabilir. Ya böyle dernekler kurulup onlarla da işbirliği yapılıyor. Şunu demek istiyorum. Yani siz e, bir sezonda Balı Ligi takımlarına bakıyorum. Ortalama 3 türlüğün para en az en az harcayan 3 türlüğünü harcıyor. Ama bizim şu anda yani çok afaki desteğe de ihtiyacımız yok. 250-300 bin lira belki sezon sonunu gösterecek bize yani. Çünkü biz sağ olsun futbolcu arkadaşlarım hani hep ikili diyalogla geliyor. Belki başka takıma 200'e gideceği yerde bize 100'e geliyor. Buradan onlara da çok teşekkür ederim. Çünkü bu Manisa Sporu kurtarmak adına yaptıkları bu fedakarlık. Yani bizim çok büyük afaki desteklerimize de yok. Ortalama yani dediğim rakamlar bizi 750-800 sezonu kapattıracak yani bu sene. Bu da çok büyük bir şey olacak yani bizim için. Çünkü Bülent hocamız da aynı mücadeleyi veriyor. Hiçbir zaman para problemi yapmıyoruz. Elimizde ne varsa onunla yetinmeyi bilen bir takımız. O da çok büyük bir sorumluluğun altına girdi. Manisa Spor'un yaşaması için. Bundan önceki yıllarda da kaptanlık yaptı. Ona da buradan çok teşekkür ederim gerçekten. Yani böyle zor görevlerde görev alması bandırmadaydı biliyorsun Bülent hocamız. Erkan Süzer'in yardımıydı. Sonuçta Anladım. orası orası çok iyi bir kulüptü yani parasal anlamda da bir iyiydi. Yüktü bitrinden gelmiş. Evet. Ama Manisa Spor gibi bir kulübe yani gelmiş. Işte yani hocam ya şöyle bir şey var şöyle bir şey var. CV'de Manisa Spor yazıyor. Manisa Spor üçüncü büyük evet. beymiş. Küme düşme altındaymiş, buymuş, evet. buymuş. Yazmaz. Manisa Spor çok iyi bir marka. CV için söylüyorum. Hocamızı da başarılar diliyorum. Kesinlikle Manisa Spor yaşayacaksa, bu gerçekten bu sene eğer bu ligde kalırsak büyük bir tarih yazacağız. İnşallah bu anlamda e, bunu da e, Manisa halkına armağan etmiş olacağız. Ben sadece Manisa halkından e, daha çok fazla birlik beraberlik olup e, bu takımı desteklemelerini istiyorum. Çünkü e, dışarıdan göründüğü gibi kolay değil. Ee, yaşadığımız olaylar, e, yaşadığımız sıkıntılar, e, çok fazla sezon başı yaşadığımız transferi açma sürecinde yaşadığımız sıkıntılar. Bunlar yani parayla ölçülebilecek bir e, mücadele değil. Bu mücadelenin e, karşılığı da e, bence e, bizim için e, başarı olursa çok büyük bir gurur olacak. Çünkü bu durumda herkes dediğim gibi elini taşın altına sokmaz. Şu anda e, bizde çalışan e, elemanlarımız olsun. Hocalarımız olsun, futbolcularımız olsun eli taşın altına değil, vücudunun taşın altına koydular. Buradan da çok teşekkür ederim. Sonuçta Manisaspor Spor büyük bir camia. Onlar da bunun farkında. İnşallah bunu sezon sonu başarılı bir şekilde bitirirsek bu insanları tarih yazar diye tahmin ediyorum. Hocam elinizi taşın altına değil, gövdesinizi taşın altına sokmuşsunuz. Tebrik evet. ederim bu konuda size. Biz teşekkür Vallahi ederiz. Bu bir... Lige bakıyorum. Ben Edirne Spor ve Manisa Spor'u destekliyorum. Yani sadece iki tane şehirlerimi gördüm. Öncelikle size teşekkür ederim. Bu konuda e, düşünceleriniz e, çok çok güzel düşünceler. E, buradan Manisa halkı olarak da size Manisa sporcular olarak da teşekkür edeyim. Unutmadan. Ben Manisa Spor'u severim hocam. Yani sağ ol. Teşekkür ederim. Bunlar benim düşüncelerim. Böyle şey sağ değil. Sağ ol, sağ ol. Teşekkür ederim. Yani bu konuşmayı yapmaya da bilirdiniz. E, Manisa Spor'un büyüklüğünü bu şekilde anlattığınız için de teşekkür ederim. Hocam hani size biraz ses olabiliyorsak ne mutlu bize. Çok yani teşekkür ederim. Bizim bile yayın yapanların da bir kısmeti açılıyor. Takımların yor, şey açılıyor. İnşallah size de bir uğurlu geliriz. Bu sene bir biz daha yılbaşından beri yayın yapıyoruz hocam. Bugün 19. Ül. İnşallah. Şakası i̇nşallah size geliriz. İnşallah. Hocam birazcık da futbolculuk kariyerinizi konuşalım. Hep Manisa tamam, konuştuk. Tamam konuşalım. İnşallah Manisa Spor Sıkıntı. çok başarılı olur. Likte i̇nşallah. Kalır. inşallah. E, dediğim çok gibi Edirne Spor ve Manisa Spor'u destekliyorum. Edirne Spor çok teşekkür da ederim. İnşallah. i̇nşallah. inşallah sizi de utandırmayız. Hocam Sakaryaspor'u sormam gerekiyor size. Sakaryaspor'da oynadınız. Manisa'da da oynadınız. Evet, evet, Spor, evet. sormam gerekiyor. Urfalılardan her gün, her gün linç yiyorum yani. Ben kimi yayına alırsam adayım. Urfalılar beni linç ediyorlar çünkü Urfaspor'u sormadım diye. Hocam Sakarya ile başlayalım. Sakaryaspor'da tamam bir döneminiz olmuş. Sakaryaspor hakkındaki düşüncelerinizi alayım. Eee tabii Sakaryaspor sonuçta benim yetiştiğim bir kulüp, memleketim. E, 17 yaşında orada Süper Lig'de forma giyme imkanı buldum. Ee, çok güzel günlerim de geçti. Ondan sonra tabii ki Manisaspor'a transfer oldum. Ee, Sakaryaspor'un şu andaki durumu o, yaklaşık 2-3 yıldır e, baktığımda e, çok paralar harcamalarına rağmen başarı elde edemiyorlar. Orada biraz e, eksiklik olduğunu düşünüyorum. E, kadro planlamasında bence yanlış yapıyorlar. E, i̇nşallah çünkü Sakarya halkı da. E, bu bir, daha üstlikleri hak eden bir kulüp. O anlamda e, oradaki yöneticilerin bence biraz daha aklı selim olarak hareket etleyip e, kadro yapılanmasını e, doğru yapmaları gerektiğini düşünüyorum. E, bence ya en büyük yanlış yaptıkları son 2-3 yıldır e, kadro yapılanmasına dolayı kaynaklanan sıkıntılar var. Çünkü orada da çok büyük bir taraftar var. O taraftarın gücüyle eğer o ligden çıkamıyorsunuz, o Ekonomi şartlara rağmen çıkamıyorsanız burada düşünecek tek kesim var. Bence e, yönetim ve e, yapılan yanlış transferler olarak düşünüyorum. Sakaryaspor'un doğru bir sisteme ihtiyacı var hocam. Bu Kesinlikle. yönetimden başlar, teknik eğitimde devam eder, futbolcularla yani, ve taraftarla evet. tamamlanır. Masanın dört ayağı. Kesinlikle yani o kadar ekonomik anlamda şartları iyi olan bir kulübün hala bu durumda olması e, düşündürücü. Ee, ben bunu tamamen e, oradaki e, yönetici yanlış anlamasınlar beni. Yönetici arkadaşların e, biraz e, e, yanlış kadro yapılanmasından kaynaklandığını söylüyorum yani. Biraz daha böyle e, tecrübeli hocaları tercih etmeleri lazım. Hani şimdi burada isim kullanırsak e, yanlış anlaşılır. Görüştükleri hocaları duyuyoruz. Hatalarına devam ediyor olurlar. Yani. yani e, i̇zliyorlarsa tavsiyem olsun. Kesinlikle. İsim vermedik kimse rencide olmaz. Evet. Hocam Manisa Sporu konuştuk. Ee, Başakşehir'de bir, bir sene oynamışsınız. O zaman İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ymiş. Evet, evet. Başakşehir takımı da oynadığımda gerçekten ee, maddi anlamda vecibelerini yerine getiren güzel bir kulüp benim oynadığım dönemde. E, orada da gerçekten doğru yapılanmayla bu başarıyı elde ettiklerini düşünüyorum. E, orada da gök, tecrübeli Göksel Gümüşler Başkanımız vardı. O dönem benim dönemimde. E, çok bence kadro yapılanması olarak e, Türkiye örnek olabilecek bir e, kulüp orası. E, bunun da meyvelerini zaten ilerleyen dönemlerde aldılar. Çünkü ben orada oynarken bu Şampiyonlar Ligi'nin hayalini kuran bir ekip vardı. Nitekim de e, çok kısa sürede e, hem ligde şampiyon olarak hem Şampiyonlar Ligi'ne katılarak bunu gerçekleştirdiler. E, doğru projelerle hareket ederseniz e, elinde sonunda... E, başarıyı yakalarsınız hem de çok fazla seneler kaybetmeden o anlamda onlar o dönemde de benim için de güzel bir sezon olmuştu şampiyon olmuştuk güzel anılarım vardı orada yani hocam Şanlıurfa'yla TFF birincilikle mi oynadınız Evet Şanlıurfa maceranı geçti Şanlıurfa gerçekten halkı olarak çok sıcakkanlı bir halk orada hala görüştüğümüz dostlarımız var ee, Takım olarak e, takımlarına inanılmaz destek veriyor Şanlıurfa halkı. Onlar da bence e, başarıyı aç bir halk. Orada da bence yanlış yönetimsel e, yanlışlar ve yanlış hoca tercihlerinden dolayı burada olduklarını düşünüyorum. Bazı konulardaki e, olaylardan dolayı. E, i̇nşallah tekrardan o yanlışları yapmamaları halinde e, inşallah bulundukları bu küme düşme durumundan uzaklaşıp Tekrar eski günlerine derin ölmesi için ben de gerçekten dua ediyorum. Şunu demek istiyorum çünkü Şanlıurfa'da halk olarak ben inanılmaz çok sevdim halkını. Çünkü onlar da bize kucak açtı. Hep şehir içinde dolaşırdık, ederdik. Muhabbetimiz, sohbetimiz çok vardı orada insanlarla. Hala devam ediyor. O insanların bence en azından Petite liginde olmasını tercih ediyorum yani inşallah. Yani Urfa, Urfa o konuma da gelir yani. Kesinlikle, Kesin, yani. kesinlikle yani evet. kesinlikle en azından birinci de olmaları gerekiyor ki inşallah ligde kalırlar yani İş, biraz. inşallah yani çünkü çok gerçekten çok büyük bir kent. <gülüyor> bunu dağa ediyorlar stadıyla, tesisleriyle, eee insanıyla eee hak ediyorlar, ediyorlar ya. Yani. Hocam şimdi bana özelden bir soru geldi. Ee, sizin de yaptığımı görmüşler. Evet. Manisa Spor'dan Başakşehir'e transfer döneminde Galatasaray'la adınız anılmış. Yani Galatasaray'a evet. transfer oluyor muydunuz? Direktten mi döndünüz sizde? Ya çok şimdi önemli. bizim e, o dönem süperlik dedik Manisa Spor'dayken 17'de 17 oynamıştım 90 dakika, 90 dakika olarak. E, ilk yarı olarak çok iyi bir performans sergilemiştim. O arada Trabzonspor ve Galatasaray'ın resmi teklifleri vardı bana. O dönemki başkanımızın e, siz o sonu satacağını bana iletmesinden sonra herhangi bir üstüne düş, düşmedim ben bu olayı. E, Tabi e, devre arasında bazı maddi imkansızlıklarla oyuncuların ayrılmasından son gün ayrılmasından sonra e, Manisa olarak çok kan kaybettik futbolcu olarak. Futbolcu kayıp olarak. Hocam e, ilk yarı lider tamamlamıştınız değil mi? Yanlış Yok lider değil de 5.ydi herhalde. Çünkü bir 13 maç, 12 maçta golleyememiştik biz e, yanlış hatırlamıyorsam. Ersun Hoca değil mi? Ersun Yano. Hmm. Yok. Bizim dönemde Kemal Özdeş. Kemal Özdeş vardı. Tamam, ben başka, başka evet. bir dönemde karıştırdım. Evet. Evet. Kemal Özdeş vardı. Çok iyi bir performans sergilemiştim. Ee, ama böyle bir talebin, talep geldiğinde başkanımızın sezon sonu beni satacağından dolayı. E, tabii bizde de herhangi bir söz düşmez. Çok fazla da üstüne düşmedi. Sezon beklenen gelişmeler ee, yani. yaşanmadı. Ya şimdi e, sezon sonunda tabii ikinci eri çok futbolcu kaybından dolayı küme düşme yaşadık. ve Bunun üzerine de bazı olaylar gerçekleşti. Hatta sezon sonu düştüğümüzde Petite Ligi'ne o dönem biz gerçekten hani tam üst, üst Galatasaray ve Trabzon harici diğer bütün takımlar, büyük takımlar harici hemen hemen yaklaşık 7-8 tane süperlik takımı istemişti. O dönem yeni gelen başkanımız da hani kulübün düştüğünü senin gitmemen gerektiğini söylediler. Bir yıl daha sözleşmem vardı. Hatta orada da bonservis bedeli getiren kulüplerimiz vardı. Ben de terk etmeme adına bir karar seçtim. Belki benim için kariyer anlamında sıkıntı oldu ama sonuçta Manisaspor'da efsaneleşmiş bir isim olarak kalmak benim için daha önemliydi. O konuda Süper Ligi belki elimin tersiyle ittim. Bu anlamda belki kariyerime zarar verdi ama çok da buna takılmıyorum gerçi. Hocam son olarak bir de Balıkesir Sporu sorayım. Ondan sonra da yavaşlaşalım. Yavaş. Balıkesir Balık gerçekten güzel bir takımdı yani güzel anılarımın ee, o, senede, o o sene de o sene de sporda e, güzel bir yapılanma oldu Erkan hoca Erkan Sözlü hocamızla beraber ee, bazı maddi sıkıntılar yaşadık ilk yarı itibariyle ee, sezon sonu orada da başkan değişmesinden sonra biraz maddi anlamda durumlar iyi olunca takımımız da gayet iyiydi play-offa kaldık. Pette Ligi'nde. Playoff'ta Alanya Spor'a e, 1-0 ilenerek Alanya Süper Ligi'ye çıktı. E, Alanya Süper Ligi'ye çıktı ama ikinci, yarı, e, ikinci senemle ilgili konuşmak gerekirse e, yine maddi durumların hat safhada olduğu bir durumdu. Ben de orada kaptandım. Şimdi e, futbolculukta e, parasız bir takımda kaptanlık yapmak çok zor bir durum. Çünkü yaklaşık 18-20 tane oyuncu o size geliyor siz de sağlam bir karakter değilsiniz. Bunun sıkıntılarını, stresini siz yaşıyorsunuz. Bu da benim inanın ki futboluma engel oldu. Gerçekten söylüyorum. Sakatlanmalarıma neden oldu. Çünkü her idman sonucunda oradaki futbolcu arkadaşlarımızın tek derdi gelip bana paralar ne zaman yatacak diye sormalarıydı. Belki bu anlamda ben yanlış yapmış olabilirim. Şimdiki tabii terşibem olsa bu kadar da kaptanlığın verdiği şeyle bu kadar Tabii o baskıya direnmem gerekiyordu. Sonuçta kulüpte para yoksa yapacak bir şey yok. Ben kendi işime bakmalıydım diye düşünüyorum. Ama e, o dönemde de yaşadığımız bu maddi sıkıntılardan dolayı e, benim formum düşmesine sebep oldu. Yani kaptan olmam. Çünkü kendi işime odaklanamadım. Çoğu insanın derdiyle, tasasıyla ilgilenirken e, kendi e, form durumu düşürdüm. Bu beni etkiledi yani. Bu çok etkiledi. Sayın Hocam henüz 32 yaşındasınız. Tarihi hedeflerinizi de sormak istiyorum. Ya ben şimdi e, futbolda yaklaşık 17 yaşından beri e, bayağı tecrübelendiğimi düşünüyorum. Bu konuda e, futbollu 10 yaşında Biraz başında... Biraz mi bıraktınız hocam? Ya şimdi e, bazı konular dediğim o Malıkesir'deki sıkıntılardan dolayı, Malıkesir Spor'daki o kaptanlık sıkıntısından dolayı Biraz biraz bende soğuma oldu. Sonuçta bazı kişilerin karakterlerini görüyorsunuz. Yani bu benim kendimi özelleştiri. Ama bunlar da sonuçta bir tecrübe olarak bana döndü. E, bunu ben e, futbolu e, bırakarak sonuçta Sancaktepe'ye gitmiştim. Sancaktepe'de de <gülüyor> çok yanlış işlerin döndüğünü gördüm. Gördükten sonra e, bu anlamda e, futbolu bırakıp futbol dışında daha sağlam, daha karakterli bir şekilde e, insanların yol, e, rol almasını... Rol olmasından dolayı ben de e, bu konuda sportif direktörlük üzerine çalışmalarımı gerçekleştirdim. İnşallah Türk Futbolu'na daha güzel, daha sağlıklı, daha verimli bir insan olarak yoluma devam ederim. Hocam Türk Futbolu'nun acı yüzüyle yüzleşmişiniz futbolumuzun son döneminde. O yüzden çok, böyle bir daha yani, e, Kesinlikle yani bunu açık ve söylüyorum yani. Buradaki bazı arkadaşlara da söyleyeyim kimse üstüne alınmasın ama e, e, Türk futbolunun gelişmesini istiyorsak ilk önce herkes kendine bir çeki düzen vermesi gerektiğine inanıyorum. Bu konuda her e, bir iyilik yapacaksak Türk futboluna e, herkes e, kendine e, biraz bakarsa e, yanlışlar yapılmazsa Türk futbolu bence e, gelecek anlamında yetenek anlamında futbolcu anlamında e, Türkiye'de daha çok büyük yetenekler çıkar. Ama bazı insanların, çoğu insanların benim yüzüm, benim yaşadığım olaylardan sonra futboldan soğuduğunu gördüm. Bunun üzerine de ben bu konuda bu görevi talip oldum. İnşallah daha büyük hedeflerim var. Bu hedefler doğrultusunda inşallah daha iyi yerlere gelirim. Çünkü böyle futbolcuların kayıp gitmesinden ben üzüntü duyuyorum. Bence futbolcu sadece futbolu düşünmesi gerektiğine inanan insanlarım. Ee, eğer karşıdaki insan da dürüstse e, futbolcu da kendi işine bakacağından eminim yani. Hocam Göksel Gümüş daha şampiyonluk primlerini ödedi diye sorulu var ablukta. Yani, ya şampiyon olmuşsunuz Başakşehir'de da galiba. Şimdi bu evet Göksel Gümüş daha başkanımız bir söz vermişti. O döneminde ödenmedi diye tahmin ediyorum. Ee, benim sözleşmemde yazıyordu. Sözleşmemde yazdığı için ben bunu alabildim yani. Ama diğer arkadaşların e, bana söyledikleri e, alamadıklarını söylediler. E, bu konuda da almadıklarını biliyorum yani. Görükser Başkan sözleşme neyse o yani. Söz yok yazı var. Yani ben sezon hemen. başı transfer olduğumda yazdırmıştım. Zor olmuştu ama yazdırmıştım. Ona nazaran yüzden, aldım bilmen, yani. İş bilirlik böyle bir şey işte. İşi yazdıracağım. yazdıracaksın. İşler <gülüyor> böyle diyor. Hocam son iki <gülüyor> soru sonra bitiriyorum. Söz. Üçüncülükte nasıl bir futbol oynanıyor? İzlemeyenler için tarif ederseniz. Ya yani üçün, böyle üçüncü... bir kalas futbolu mu var? Teknik mi var? Böyle mücadeleye dayalı mı? Nasıl bir futbol oynanıyor hocam? Üçüncülükte. Üçüncülük mücadeleye dayalı ıı, sert bir lig. Gerçekten ıı, zor bir lig. Ama hani ıı, böyle nasıl diyeyim bir takımda da bir iki tane böyle kreatif oyuncu olursa kaliteli oyuncu olursa çok rahat maçların kazanabildiği bir lig. Olarak şey geçiyor. Anladım. Çok mücadeleci bildik ama girilen pozisyonların gol olma oranı %30 diye tahmin ediyorum yani. Ayakta çok kalan kazanıyor galiba hocam. Yani Ayakta kalan. Bence de mücadele fizik gücü çok iyi olan az bir de yeteneği olan bazı yetenekli oyuncuların olmasıyla beraber çok rahat ligi yukarılarda tamamlayabilecek bir konumda oluruz. Üçüncülikteki takımlar. Hocam biraz Fevzi da genç Özkan ağırlık gençleri demişti. De, onun için sormuşlar. Tevziyeten ödenmedi demiş. Evet Uskan evet o, şey Doğrudur, doğrudur. Öden, ödenmemiş olabilir yani. 3.lükte hakem doğruyor diyorlar hocam. O da var bu arada. söyleyelim. Şimdi Onu da e, bu sene biz bunun çok sıkıntısını yaşadık. Yani e... Ha orada hocam unuttum. Altı maç berabere kalmışsınız. Nasıl oldu bu iş ya? Hani <Gülüyor> Yalanacak ya seviyeye getirdiniz mi maçları? Şimdi bir sezon e, sezon başı transferi yaptığımızda son üçten son 4 tane oyuncu alacaktık. Bizim eski e, oyuncularımız e, eski dediğimiz altyapıdan çıkan oyuncularımız e, lisanslarını fesih etmediler o arada. E, bu do bundan dolayı yani e, fesihten dolayı e, kota dediklerimiz sistem var. Orada takılı kaldık. O 4 tane oyuncumuzun da transferi çıksaydı şu anda çok farklı bir durumda olabilirdik. Ee, ona rağmen e, yani yaklaşık oynadığımız 15 maçın, rahat size söyleyeyim 12 maçı %60-70 top bizde. Çok güzel, müthiş futbol oynuyoruz. Tabi burada sadece forvet bölgesinde sıkıntılar yaşadık. Bir de e, kanatlar bölgesinde biraz sıkıntılarımızı yaşadık. Ee, bu anlamda biraz o bölgede artılarımız olsaydı, şu anda belki bulunduğumuz 9 puan değil, e, bunun daha işte 18-20 puan olurduk. Çünkü oynadığımız her takıma üstünlük sağlayan bir ekiptik. Ama bunu skora yansıtamadık. E, bunlarda biraz da hakemlerin de katkısı var. Onu da açık ve net söylemek istiyorum. E, bize gelince de çok kolay şey e, çaldılar. Yaklaşık 8-9 maçımızı da kırmızı kartla tamamladık biz. Bunların Hocam hadideyi... kadron, kadronuzda çok genç futbolcular var. Onları da dinliyorum. Sizi bir, iki tane, he, bir iki tane kırmızı kart belki doğru olabilir ama diğerleri bence çok ağır kararlardı. Ee, bu anlamda inşallah ikinci yarı e, adil ve eşit düzende mücadele ederiz. Ee, her iki takıma da neyse onun verilmesi tarafta ben. Cidden son sorum, başka sorum yok. Hocam kadronuzda evet. çok genç ve değerli oyuncular var. Özellikle evet. Yusuf Tekin, 18 yaşında 13 maça evet. çıkmış. Genç oyuncuların performansları hakkındaki düşünceniz ne, süperlik yapabilecekler var mı? Bizim geçen sene bir oyuncumuz vardı Bilal Budak, sezonun başı keçi öğren gücüne verdik. Manisa Spor yine futbolcu yetiştirmeye devam ediyor. Manisa Spor bu anlamda bence bir marka. Burada oynadığın 10 maç bile seni çok çabuk yukarıya taşıyabilecek bir kulüptesiniz. Bunun farkında bu genç oyuncularımız da, gelen oyuncularımız da farkında. E, Yusuf Tekin de bu anlamda bize çok büyük e, futbol anlamında, oyunsal anlamda destek veren bir oyuncumuz. E, bu oyuncuyu da şu anda takip altında alan çoğu takım var. E, o da inşallah e, devre arası bazı yerlerden teklif geldi ama e, biraz fiyat olarak aşağıda olduğu için e, sezon, sezon sonu düşünüyoruz onu vermeyi. Ama Siz o da için böyle hangi takımlardan transfer teklifi geldi hocam? Biraz haber çıksın bize. Çok çok bilgi vermelim de onunla ilgili çalışmalarımızı takip ediyor değil mi hocam? Çok evet şu an, yani herkes soruyor yani. E, bence şu anki aşamasıyla Petre Liginde oynayabilecek bir futbolcu. Eee çabukluğuyla, süratiyle, çalışkanlığıyla ee, Bonservis olarak böyle hocam program başında bir rakamlar konuşmuştuk ya o rakamlar mı? Yani ya, bazen hı. şey oluyor hocam bir örnek vereyim evet. ucu, kusura bakmayın. Cemali Sertel Eskişehir Spor'dan Başakşehir'de transfer oldu bon de transfer açılmıştı mesela 500 bin Euro'ya. Evet. Farzı misal. Yani e, Manisa Spor'un kurtarıcısı Yusuf Tekin olur mu bu anlamda? Ya inşallah bu şekilde giderse sezon sonu bence olacağını tahmin ediyorum yani. Yani bir sezonluk maliyeti çıkartabilir yani çok rahat çıkartabilir diye tahmin ediyorum. İnşallah bu şekilde devam i̇nşallah ederse. Ee, başka oyuncularımız da var. Tabii bu oyuncular üzerine de düşüyoruz. Ee, i̇nşallah Atakan diye bir oyuncumuz var orta sahada. O da çok iyi bir performans sergiledi. Atakan, Zidam. O da çok iyi bir sergiledi. Tabii bir eksikleri olabilir ama e, bence o da ilerleyen dönem içerisinde Manisa Spor'a e, parasal anlamda katkı sağlayabilecek bir oyuncu. Ee, yani bu sene inşallah bu takım ligde kalırsa bir dahaki seneler Türk futboluna çok yetenekli çok farklı bir oyuncu grubuyla uzak. çıkacağız size tavsiye menajerlerden Enes, uzak tutun Enes mi? Evet ya, Enes de e, Menemen Spor'a gitti bu arkadaşımız da e, ilk Enes yeri, Ok e, yok, Enes Varbil tamam. Enes de Menemen Spor'a gitti ona da buradan başarılar diliyorum ilk yarı pek fazla bizde forma şansı bulmamasına rağmen e, yetenekli bir oyuncuydu. İnşallah e, %50 bir dahaki dışından pay sahibi olma adına Malise Spor'umuz oyuncuyu menemen hemen spora verdi. İnşallah o da orada başarılı olur. Hocam Malise bu yansımamış. Medyayı ilk defa burada duyuruyorsunuz. Ben öyle görüyorum. Yani şu anda belki paylaşımış olmayabilir. Hayırlı olsun hocam. Çok teşekkür ederim yani. Hocam size tavsiyem son. Ondan sonra bizim şey, aramızda yaş farkı yok. <gülüyor> tamam tabii, önemli, değil, böyle değil, önemli, şey önemli, önemli değil. Önemli hocam genç oyuncuları menajerlerden uzak tutum. O menajerlerden çok şikayetliyim ben. Siz beni anladınız. Ben iyi anladım. Onunla ilgili konuşuruz. Başka bir programda tamam, da hocam. muhabbet Çok teşekkür ederiz. ederim. 53 dakikadır yayındayız. Tamam. Çok güzel bir yayın oldu. Dolu dolu geçti. Hiç boş konuşmadık farkındaysanız. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Ben de sizin bu bize karşı Manisa Spor'a karşı ilginizden dolayı bize karşı o ilginizden dolayı çok teşekkür ederim. Arkadaşlarınıza da buradan teşekkür ediyorum. Benim için de çok güzel bir yayın oldu. Zaman nasıl aktığını görmedim bile. İnşallah farklı yayınlarda karşılaşırız yine. Başarılı bir Manisa Spor karşısında. O zaman da bir inşallah program yaparız. Yakından takip edeceğim hocam. Çok teşekkür ediyorum. Ben Bir teşekkür ederim. Diliyorum. Çok sağ olun. İyi akşamlar.